Kuzey Yugoslavya'daki bir mağarada bulunan 67.000 yıllık flüt, bugüne dek arkeolojik kazılarda bulunan en eski müzik aletlerinden biri. Bu flütü inceleyen müzikolog Bob Fink, flütün 4 nota çıkarmasının yanında tam ve yarım tonlara sahip olduğunu da tespit etti. Flüt, 67.000 yıl önce yaşayan insanların batın müziğinin temel formu olan 7 nota ölçüsünü kullandıklarını gösteriyor. Irak'ta, Alman bir arkeolog tarafından bulunan 2000 yıllık vaza görünümlü bu parça ünlü Bağdat bile. Ağız kısmı asfaltla kapatılmış olan bu toprak kabın iç kısmında tüp içinde bulunan bakır bir şerit var. Alt kısmı da bakır bir disle kapalı. Aslında bakır şeridin içinde bulunduğu tüp asfalt içine gömülü. Kısa bir demir çubuk üst taraftaki asfalt kapak aracılığıyla tutturulmuş ve bakır tüpün içine doğru sallanır pozisyonda. Ancak hiçbir noktayla temas etmiyor. Bu kap asitli bir sıvıyla doldurulursa akım üreten bir pil elde ediliyor. Bağdat pilinin replikalarıyla yapılan denemelerde 1,5 ila 2 volt arasında enerji elde edildi. Bu keşif antik çağlarda elektrik akımının kullanılığına dair en güçlü delillerden biri. Bu örneklerde olduğu gibi bugüne dek arkeolojik kazılarda elde edilen on binlerce yıllık bulgular, geçmiş medeniyetlerin teknik araç gereç ve alet yapımında oldukça usta olduklarını gösteriyor.